E, grip ve zatürre aşılarının da her aşılarda olduğu gibi yan etkili ihtimali var. Öncelikle çok ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu durumda tekrar bir aşılanma önermiyoruz. Onun dışında çok nadir görülen e, lokal yan etkiler dediğimiz aşının vurulduğu yerde kızarıklık, ödem, çok hafif şişik olabilir. Çok çok daha nadir olan yan etkileri de bazen grip gibi semptomları yol açabilir. Eklem ağrıları, ağrıları olabilir. Bunlar çok önemselecek yan etkiler değil.